Evet burçlara olan etkilerinden bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Mart ayında 12 burcu neler bekliyor tek tek bunlara bakalım. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Mart ayının gündemi haydi yoğun olacak. Mart 2019'da bizleri neler bekliyor bunlara bakıyor olacağız. Mart ayında önemli gezegen geçişleri söz konusu olduğu için gün ve gün enerjilerimiz değişecek sürekli yenilikler bazen gerilimler zorlanmalar yaşıyor olacağız ve 2019'un ilk Merkür retrosunda Mart ayında yaşıyor olacağız sevgili akrepler Merkür retrosu balık burcunda gerçekleşecek balık balık burcunun 29 derecesinden bir 0 derecesine kadar retro konumda olacak ve dolayısıyla sizin 5. evinizde gerçekleşecek. Özellikle Mart ayı boyunca eski aşkların yeniden kapınızı çaldığına şahit olabilirsiniz. Eski gündemler, çocuklarla alakalı meseleler yeniden karşınıza çıkabilir. Özellikle eski aşklardan geri dönenler, yeniden deneyelim diyenler karşınıza çıkarsa Mart sonuna kadar bekleyin bakalım. E, hala aynı fikirde olacaklar mı veya e, bu bir sadece bir yoklama mı bunu anlamak için merkür retrosunun tamamlanmasını beklemeniz gerekiyor o yüzden lütfen bu tarz bir durum olursa kendinizi çok fazla kaptırmayın hayattan keyif alma noktasında bazı can sıkıcı noktalar yaşanabilir hayattan e, keyif almıyor gibi hissedebilirsiniz bazı yanlış anlaşılmalar aldanmalar aldatmalar e, melankolik haller e, hakim olabilir üzerinizde Bunlar Merkür Retrosu'nun vermiş olduğu etkilerdir. Çok büyütmeyin lütfen. Bir diğer gelişme ise Uranüs'ün Boğa Burcu'na yerleşiyor oluşu. Uranüs Boğa Burcu'na yerleştiği zaman sizin gibi sabit bir e, burç olduğu için Boğa Burcu özellikle siz sabit burçları oldukça fazla etkileyecek bir yerleşim. Ancak etkileri 7 yıla yayılan bir süreçte söz konusu olduğu için hemen Mart ayında etkilerini hissedemeyeceğiz tabii ki. E, yükselen dereceniz burada önem arz etmekte. Yükselen dereceniz ilk 2-3 derecelerde ise bu yılın sonuna kadar etkilerini hissedebilirsiniz sevgili akrepler. Uranüs e, boğa burcuna yerleştiği zaman özellikle sizi e, boğa burçlarından sonra çok etkileyecek bir yerleşim olacak biliyorsunuz. Boğa burcu sizin zıt burcunuz ve 7. evinizi temsil ediyor. İlişkiler konusunda oldukça farklı sıra dışı deneyimler yaşamanız söz konusu olabilir sevgili akrepler. Evet e, gün gün Mart ayı gündemine bakacak olursak e, Venüs'ün kova burcunda olduğunu görüyoruz. Mart ayının başında e, 4. evinizde gerçekleşme, gerçekleşmekte bu etkileşim dolayısıyla ev, aile, yuva Yuvva, anne, kendinizi huzurlu ve güvende hissettiğiniz her türlü ortamla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu nedenle yuvanızda kendinizi daha mutlu hissedeceğiniz, daha sevgi dolu aile ilişkileri içerisinde olacağınız bir Mart ayı da sizi bekliyor. Dolayısıyla bu olumsuz etkileri biraz yumuşatacak etkileşimler söz konusu. Evet 5 Mart'ta Merkür geri hareketine başlıyor. 5. evinizde. Ve 6 Mart'ta Uranüs Boğa burcuna yerleşiyor olacak tam karşınıza 7. evinizde ve 7 yıllık döngü içerisinde özellikle ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar ve düşmanlıklar konularında bir takım özgürleşmeler, bir takım farkındalıklar, bir takım dışı olaylar yaşıyor olacaksınız sevgili akrepler. Aynı gün 6 Mart akşam saatlerinde Balık burcunda bir yeni ay meydana geliyor yine sizin 5. evinizde dolayısıyla ee, Hayattan keyif alma noktasında önemli bir farkındalık kazanabilirsiniz. Ee, daha nasıl mutlu olabilirim, kendi yeteneklerimi nasıl ortaya koyabilirim veya çocuklarınızla ilgili bir gündem varsa bunlarla alakalı önemli bir farkındalık kazanabilirsiniz sevgili akrepler. Ee, aşk ilişkileriyle alakalı yenilikler söz konusu olabilir ancak dediğim gibi yeni başlayan Mart ayında başlayan bir takım etkinlikler, bir takım aşklar, e, sonradan sıkıntı oluşturabilir. Ancak eskiden karar vermiş olduğunuz e, fırsatını bulamadığınız konularda e, bu yeni ile beraber yeni atılımlar gerçekleştirebilirsiniz. 6 Mart'tan yaklaşık 10-12 Mart'a kadarki etkileşimler olumlu ve gökyüzü biraz daha bizi destekliyor gözükecek. Dolayısıyla e, biraz daha hafif enerjilerin olduğu bu dönemlere ön önemli işlerimizi atarsak e, daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. 21 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor. Sizin 6. evinizde dolayısıyla iş hayatınızla alakalı konular 21 Mart'tan sonra daha çok gündeminiz olacak. Sağlığınızla ilgili konular, beraber çalıştığınız insanlarla ilgili önemli gelişmeler 21 Mart'tan sonra daha çok hayatınızı kapsıyor olacak sevgili Akrepler. Ve 21 Mart'ın e, aynı gün 21 Mart günü Dolunay gerçekleşecek terazi burcunda sizin 12. evinize gerçekleşecek bu Dolunay. E, dolayısıyla e, biraz daha içinize kapanabileceğiniz, belki e, bu dönemde dediğim gibi geçmiş bir aşk karşınıza çıkarsa bununla alakalı oturup düşüneceğiniz e, bir takım durumlar yaşayabilirsiniz. E, i̇çsel dünyanızda, manevi dünyanızda bazı farkındalıklar yaşayacağınız olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu dolunaydan e, oturup düşünüp e, kendinizi tartıp geçmişte ne gibi hatalar yaptım e, bunları düşünebilirsiniz ancak çok fazla kendinizi kaptırıp çok fazla melankoliye çok fazla sıkıntıya sokmayın kendinizi. E, Merkür balık burcundayken ve retrodayken algılarımızı zihnimizi oldukça dağıtıp bizi melankoliye ve kurban rolüne sokmaya e, daha yatkın olabilir bu durumu göz ardı etmemekte fayda görüyorum. 24 Mart civarında Merkür ile Neptün'ün kavuşumu söz konusu olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 5. evinizle alakalı önemli bir gelişme yaşanabilir. Hayalinizdeki aşkla karşılaşabilirsiniz. Veyahut uzun zamandır kendi yeteneklerinizle ilgili hayalini kurduğunuz bir konu varsa bununla alakalı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gerçekten çok keyifli çok güzel hayalini kurduğunuz bir takım gelişmelerin yaşanacağı bir süreç olacağını düşünüyorum. 24 Mart civarının bu dönemi değerlendirmekte fayda görüyorum. Evet 26 Mart'ta Venüs Balık burcuna yerleşecek yine sizin 5. eviniz. Dolayısıyla aşkla, yaratıcılıkla ve çocuklarla alakalı, eğlenceyle, eğlenmeyle hayattan keyif almayla alakalı gelişmeleri özellikle 26 Mart'tan sonra ancak Merkür retrosu da bitmesini bekleyerek Mart ayından sonra gündeme alırsak daha doğru bir yaklaşım sergilemiş oluruz. Çünkü 28 Mart'ta da Merkür Retrosu tamamlanıyor. ve Dolayısıyla gölgeli günleri de hesaba katarsak Nisan ayından itibaren 5. evinizle ilgili konulardan daha olumlu etkileşimlerin yaşanacağını söylemek mümkün olur arkadaşlar. Dolayısıyla esasında Merkür Retrosu yaşayacağımız bu ay boyunca Önemli gelişmeler, önemli kararlar almamak daha doğrudur. Ancak eski işleri toparlamak, eski işleri düzenlemek adına da güzel etkileşimler söz konusudur. Merkür retrosunda elimizi kolumuzu bağlayıp oturacağız anlamına gelmemektedir bu durum. Evet ayı kapatırken Mars'ın boğa burcundan çıkıp ikizler burcuna yerleştiğini yani sizin ilişkiler alanında zorlayan yerleşimin artık Mart ayıyla beraber son bulduğunu söylemek mümkün Mars 7. elinizde biraz daha ilişkiler konusunda agresyon enerjileri hakim olmuş olabilir Mart ayı boyunca. Artık sizin odağınız nafakalar, krediler, borçlar, zor meseleleri halletmek üzerine olacak. Bilhassa Nisan ayı yorumlarında bunlardan bahsediyor olacağız sevgili akrepler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Önümüzdeki aylarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.